Gençler çok şey yaptım. Yani o kadar çok şey yaptım ki yani bunu benden sonra mutlaka tarih yazacak. Benden sonra mutlaka benimle beraber yaşayan arkadaşlar bunları hepsini dile getireceğiz. Başkanım bir kongreyi daha tamamladık.